Müslüman'ın ahlakı isimli ansükledi serisinden. Bugün sizler için Kıstatul Buhi ve Nâkûsi dil ve Borazan'ın hikayesini, Sur Borazan hikayesini sizlere arz edeceğim. <gülüyor> Arapça olarak tabi ve Türkçe çevireceğiz. وَالرَّجُولِ وَالرَّجُولِ adam بِالْمَلَابِسِ الْخَضْرَائِ yeşil elbiseli adam yeşil elbiseli adam وَالرَّجُولِ كَنَ الْمُسْلِمُونَ Müslümanlar idi في اول zamanlarında في İl İslam ilk zamanlarında Müslümanlar idi Ne idi? ne? Toplanırlardı لِسَّلَاتِ Namaz için fi مَوَعِدِهَا fi مَوَعِدِهَا Vakitlerinde Yani namaz vakitlerinde ne yaparlardı? Toplanırlardı min gayri davetin davetsiz çağrısız tabi Müslümanlar İslam'ın ilk dönemlerinde ilk günlerinde çağrısız davetsiz ne yaparlar dınlamaz için bir araya gelirlerdi Belenme <gülüyor> baktaki kethuru, kethuru çoğaldıklarında kethüre çoğaldı kefer kefru, çoğaldılar. Bu zade ve sayıları artınca ferenme zade adeduhum diye ve sayılar artınca tekere tefekkür etti düşündü Resul sallallahu aleyhi ve sellem. Resul sallallahu aleyhi ve sellem düşündü bir tarika bir yol bir yol يدعو بها onunla çağıracağı ennase insanlara ilah salati insanları onunla namaza çağıracağı bir yol bir fikir düşünmeye başladı tefekkür etti ve önerdi aleyh ona bazı müslümanlar bazı müslümanlar ona önerdiğini önerdi Ey yerfa rayatan bir bayrak sallamasını yükseltmesini önerdi bi mu'ridi Es salati. Namaz vaktinde öylesin, namaz vaktinde bayrak sallamasını yüksek bir yere bir adam çıkıp bayrak sallasın dedi. Ve ilerâhâ onu görürse el müslümanlar ekbelû gelirler yönelirler. Yani onu gören müslümanlar ne yaparlar? Namaza gelirler. Ve lem yu'cibhu zelike bu hoşuna gitmedi. Bu fikri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beğenmedi. فَقَالَ بَعْدُهُمْ فَقَالَ بَعْدُهُمْ T tabi bağlaç arkadaşlar. قَالَ kale بَعْدُهُمْ Bazıları da dedi ki نَسْتَعْمِلْ بُوْخَ Zora zan kullanalım. سِنُنَهَدِي ala اَلَى Yani bir zil bir kullanalım. Onda çan gibi tabi eskiden Hristiyanların çanları vardı, kilise çanları işte dönerdi, taktuk tak falan diye çalardı Hristiyanlar kiliseye davet etmek için Müslümanlar da dediler ki biz de böyle bir şey yapalım fakat evet El bu pardon ben şey yaptım yani Hristiyanlar da de Yahudilerin e, borazanı, Borazan'ın Borazan bu Borazan ya şey yaptı. Yani diyor ki nestamelu'l buh Borazan kullanalım. Dinune diye çağırmak için bihi onunla ala salat namaza çağırmak için Borazan kullanalım. Yani öyle Kima taf'al Yahud. yaptığı gibi. Yahudiler yaptığı gibi. Biz ne yapalım? Borazan kullanalım. فَلَنْ يُعْجِبْهُ زَيْلِكَ O hoşuna gitmedi Peygamber efendimiz beğenmedi. Eyvallah. O da hoşuna gitmedi. Yani yukarıda bir bayrak sallayanım dedi. O hoşuna gitmemiş. bu da hoşuna gitmemiş. Başkaları dedi ki نَسْتَعْمِنُ النَاقُوسَ El-Cerasa Neyi yapalım? Çanı kullanalım diyorlar. Çal, zil. Çan. Zil. ne kullanalım ana çalarız diye aleme bilsin diye el müslümanlar en muad-ı namaz vaktinin kad geldiğini bilsinler. Yani onunla zil çalınca o nedir? Ee, çan diye de diyebiliriz. Kilise çanının gibi çan çalınca Müslümanlar namaz vaktini ne yaparlar? Geldiğini bilirler. Evet. Devam edelim. Bakalım Resulullah ne yapmış? Kâne ee, yani mevcudu mevcuttu vâhidun bir kişi, minas sahabeti sahabilerden bir kişi de orada mevcuttu. i̇sm ya yani bu mecliste işte bayrak, borazan, çan, çalma teklifinin yapıldığı mecliste Abdullah bin Zeyd İsimli bir sahabide de nedir? İsimli bir sahabi de vardı. Radıyallahu anhu. Allah ondan razı olsun. Yani muslimen, mu'minen. Müslüman ve mü'mindi. Müslüman ve mü'mindi. Yani arkadaşlar burada müslüman ve mü'min iki kelime var. Müslüman aslında teslim olmuş teslim olmuş görünen kişiye diyoruz. Her mümin Müslümandır, her Müslüman mümin olmayabilir. Güç, iktidar, otorite Müslümanların müminlerin eline geçtiği zaman ne yapar? Müslüman görümlü kişiler çoğalır ama o onlar belki münafıktır. Onun için Arabiler biz iman ettik dediklerinde Cenab-ı Allah onlara cevap verdi. dedi ki buyurdu ki siz iman ettik demeyin velakin Müslüman olduk deyin. Yani evet kanunlara eee yönergelere işte taranamelere uyuyoruz. İstendeyim, görüntüde. E ama Abdullah bin Zeyd hem Müslüman hem mümindi. Yuhibbu Allah ve Resuluhu. Allah'ı ve Resulü seviyordu. Ve yetteqillaha ve Allah'a saygısı gösteriyordu fi a'malihi işlerinde. Yani işlerini yaparken yaptığı esnada Allah'ın onu görüyormuşçasına yaptığını ve Allah bu konuda ne der fikrine riayet ettiğini anlıyoruz. Takva arkadaşlar Allah'tan korkma değildir. Yani daha doğrusu bizim anladığımız korku değildir. Takva kulun Allah karşısında takınması gereken tutumdur. Yani Allah'a karşı Allah değeri vermek, O'nun emir ve yasaklarına riayet etmek, O'nun hoşnut edecek karaktere bürünmek demektir. Evet, Allah huzurunda Arap'ın Aceme, Çerkez'in Naz'a, Gürcün'ün Kürt'e, Üstünlük yoktur. Üstünlük takvadadır. Üstünlük ameldedir. Üstünlük yaşantıdadır. Takva budur. Takva hayatı yaşamada gösterdiğimiz tutumdur, konumdur, düşüncedir. Evet. Semi'a. Semi'a işitti. Abdullah bin Zeyd. Abdullah bin Zeyd işitti. Küllehe ve kerem. Külle her şeyi derken bu sözlerin hepsini işitti. yani işte bayrak sallama çan çanma veya nedir boru öttürme Oradan öttürme. ve Sarafa ile Beyti ben Sarafa gitti ile beyti evine gitti ve name ve uydu vevayu fekürü ve o düşünerek düşünüyordun bir halli herzinmezeleti bu meselenin halini düşünerek uyudu. Düşünüyordu yani. Bu mesele nasıl olmalı Ne yapılabilir ki? Diye. Ve fi menâmihî ve rüyasında uykusunda rââ rûiyen bir rüya gördü acibeten Asıl haf bir rüya gördü. Ve indeme tala as sabah olduğunda sabah olduğu vakit indeme dığında esnasında Esra Hızlı davrandı. İle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e gitti. Ve kassa anlattı aleyhi Resulullah'a tilke tilke rüya Tilke rüya Bu gördüğü rüye ne yaptı? Resulullah sallallahu aleyhi ve e anlattı. Ve kâle ve dedi ki şüphe yok. O gördü. Yani rüyası anlatıyor. raa gördü. Reculen. Bir adam. Yelbesü giyen bir adam melabise elbise giyen adam nedir? Hadra'a yeşil elbiseler giyen bir adam gördü rüyasına gördü. Yehmilü taşıyordu nakusan fiyedihi elinde bir boru borazan taşı, elinde borazan taşıyan yeşil elbise giymiş bir adam gördü rüyasına. Lehu, ona dedi ki هَلْتَب۪يَعَن۪ي Bana satar mısın? هَذَا نَاقُوس Bu borazanı bana satar mısın? Yani kim diyor? Abdullah bin Zeyd adama diyor. Abdullah bin Zeyd ne yapıyor? Adama diyor. Bu şeyi bana satar mısın? Diye Fekale racülü adam demiş تَاحِبُ الْمَلَابِسِ الْخَدْرَاءِ Yeşil Elbiselerin sahibi olan adam dedi ki وَمَاذَا ne tasna yapacaksın bihi bununla. Ya bununla ne yapacaksın? Kale dedi Abdullah bin Zeyd, Zeyd Abdullah bin Zeyd radıyallahu anh dedi ki نَدْعُو بِهِ onunla çağıracağız ila الصَّلَاتِ Onunla namaza çağıracağız. Namaza davet edeceğiz. Kale recülü adam dedi ki Kale fiil-i Kale filin faili. Er reclü. o yeşil elbiseli alan. Yeşil elbiseleri olan adam. Evet. Ne dedik arkadaşlar? Kale reclü. Adam demiş ki el edülleke sana delalet edeyim mi? Sana göstereyim mi? Ala hayrin daha hayırlı min zelike. Bundan daha hayırlı bir şeye sana göstereyim mi? Diyor. Ya bundan daha hayırlı bir şey göstereyim mi sana? Evet. Kale Abdullah bin Zeyd Abdullah bin Zeyd diyor ki ve ma o nedir ya daha ile olan şey nedir ve ma adam dedi ki hangi adam zu sahid demek beşisinden biri ebun ehun femun hamdun zu el melabis nedir yeşil elbiselerin elbiseli adam dedi ki diyor dersin Allahu ekber Allahu ekber Allahu ekber Allah ekber Allah en büyüktür 4 defa dersin diyor Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en la ilahe illallah dersin diyor Eşhedü en la ilahe illallah Eşhedü en Muhammedur Resulullah Eşhedü en Muhammedur Resulullah İki defa dersin, yani şehadet ederim ki Muhammed Allah'ın Resulüdür. Hayyye alasale Hayyye Hay alasale Hayyye alasale Hayyye alasale Hayyye Hay alel felah Hayyye alasale Hayyye kurtuluşa Hayyye alel felah Hayyye kurtuluşa Allahu ekber Allahu ekber Allah en büyüktür Allah'ın büyüktür La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur dersin diyorum. Felma sem'a Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Felma sem'a ishtinde duyduğunda kim Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem. rüya bu rüyayı duyundo bakit kale dedi ki inna şüphe yok ki bu rüya Deru ya hakum hak bir rüyadır. İnşaallah Allah dilerse bu rüya hak bir rüyadır. Ve talebe, talep talbetti istedi Rasulullah sallallahu sallam kimden? Min Abdullah ibn Zeyd'in Abdullah ibn Zeyd'in Abdullah ibn Zeyd'in talep Ani yoku ma ma bilal'in bilalle birlikte gitmesini radıyallahu anh ve bir ahhu Ve yani Ey Yakuabil ve yok bir ahhu bir herzelkelime bir ve Lihbirahu ve ona öğretmesi talep etti haberdar etmesi emreti bir kelimeiyetti Bu kelimelere Li eldine bir o bu kelimelerle ezan okuması için duyurması için fefe yerine getirdi. Ve ezzene ve ezan okudu Bilalun. Bilal radıyallahu anhü Allah ondan razı olsun. Ve Semi'an işitti. Kim? Umar ibn Khattab. Umar ibn Khattab radıyallahu anhü Allah ondan razı olsun. Ve o fi beytihi bu bir haldir. Bu ne, nasıldı? O evindeyken bunu işitti. Ve Karaca çıktı. Karaca yani ve biliyorsunuz bağlaştır. Aslı fiilimizde aslı Kharaca. Kharaca ile Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e çıktı. Ve kâle ve ona dedi ki Ya Allah, Ey Allah'ın peygamberi vellezî be'afeke bil haqs Seni hakla gönderen Allah'a yemin ederim ki le kadre eytü Şüphe yok ki ben gördüm Mitle bunun gibi elle zira'a. Yani gördüğü rüyanın misli ben de gördüm. Seni hakkıyla gönderen Allah'a yemin olsun ki aynı rüyayı ben de gördüm. Fekale Rasulü Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki ne demiş arkadaşlar berilleyl hamdû zelik'e. Bundan dolayı, aleyzerike bundan dolayı Allah'a hamd olsun. Hamd Allah'a aittir. Ve kânet ve idi tilke bu hiyyâ kısatül ezen. Bu ezanın hikayesi bu idi. Yani ezanın hikayesi neymiş? Budur. Anlattığımız hikaye bu. Şimdi şey geliyoruz arkadaşlar min ahlakiyyatil İslam İslam'ın ahlaklarındandır değer verdiği şeydendir nedir? el muslimu yetteqillâhe Al Müslüman Allah'a dayanır Allah'a saygı gösterir veya temidü aleyhi ve ona bel bağlar yani Allah'tan korkar ve ona dayanır ondan umut eder Vallahi Allah da yu'aynuhu Allah da ona yardım eder ve ona ilhamda bulunur er -ruşte, doğru yola er-rusd ergenliğe ergin en, erginliğe yani isabetli yola ve sevaba ve doğrula rüşt ve sevap birbirine yakın iki kelime arkadaşlar rüşt reşitten geliyor Ergen, ergenlik çağı demek. Ya yani ergin insan demek. Rüştünü ispatlamış insan demek. Bakın mesela çocuk son zıttı rüştür. Hava bunun zıttı hatadır. Hata. Demek ki Bakara suresinde de geçiyor. Kalete ala vettakullaha. Vettakullaha Allah'tan korkunuz, Allah'tan sakınınız. Yani Allah'ın emirlerine Allah'ın emrilerini haffi almaktan sakınınız. وَيُعْلِمُكُمُ اللّٰهُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ Allah da size ne yapar? Öğretir. Diyor ki, eğer siz bildiklerinize amel ederseniz Allah size bilmediği şeyleri de öğretir. Bu da El-Bakara suresi arkadaşlar. İki yüz 82. ayete geçiyor. وَاتَّقُوا اللّٰهِ وَيُعَلِّمُكُمُ Allah da size ne yapar? Öğretir. Evet. Devam ediyoruz. هَذَا الْحَد۪يثُ الْعَج۪يبُ müteşş. Bu, acib ve müthiş olan hadis ve küllu ahadisi Rasul sallallahu aleyhi ve sellem fahire arkadaşlar tüm peygamber efendimizin hadis-i şerifleri ve küllu hadis hadis hadisler demek Er-Rasuli Resulun hadisleri sallallahu aleyhi ve sellem fahire açıktır mütişe mütiştir لأنها çünkü o hadisler ilhamun ilhamdır min Allah'ı Allah'tan bir ilhamdır. Wa nabiyyullah wa nabiyyullah Allah'ın peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem salatu selam üzerine olsun la o anil heva in huwa illa vahiyun yuhha la yantiku anil heva yani hevasından konuşmaz peygamber efendimiz özellikle değindiği konularda in huwa illa vahiyun o ancak bir vahiy ürünü olarak konuşur. Çünkü peygamberlikle ilgili Allah'ın emir ve yasakların dışında bir şey söylemesi yapması bir peygambere yakışmaz. Haddi de değildir arkadaşlar. Ta'ala sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu. <gülüyor> Herhangi biriniz gelmesin es salatı namaza وَهُوَ حَاقِنُ Ve o sıkışmış vaziyette. Yani, وَهُوَ يَحْبِسُ الْبَوْنُ İddarara sıkışmış vaziyette diyor, namaza gelmesin. Yani gitsin, ihtiyacı gidersin, sonra abdestini alsın, namaza öyle gelsin. Sıkışmış vaziyette ne yapmasın? Namaza gelmesin. Evet, tekrar ediyoruz. la يَأْتِ اَحَدِكُمُ السَّلَاتِ وَهُوَ حَاقِنُونَ لَا يَعْتِيَ حَدُكُمْ Bayan olsun, erkek olsun. Namaza sıkışmış vaziyette gelmesin. Bir sonraki videolarda buluşmak üzere. Hepiniz esen kalın sevgili izleyenlerim.